bugün 27 Aralık 2022 salı Mars günündeyiz kova burcundaki ay sabah erken saatlerde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek sabah saatlerinde karamsar ve melankolik hissedebiliriz günlük işlerde engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız mümkün şartları fazla zorlamamakta fayda var ay 10:33'te balık burcuna geçecek değişen enerji dinamikleriyle önümüzdeki iki gün ruh halimiz daha hassas ve kırılgan olabilir Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız güçlenirken çevremizdeki enerjilerin daha fazla etkisinde kalabilir, sınır koymakta zorlanabiliriz. Bugün içi dünyamıza yönelebilir, geçmişi sorgulayabilir, gözden geçirmeler yapabiliriz. Bilinçaltımızda bizi etkileyen duygu ve düşünceleri fark etmek, bunları şifalandırıp dönüştürmek için iyi bir gündeyiz. Akşam saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki güneşle uyumlu görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabiliriz. Karşı ilişkilerimiz ilişkilerimizde keyifli ilerleyebilir. Güven ve huzur duyacağımız ortamlarda kendimizi iyi ifade etme olanakları bulabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.